35 sene bir mobilyayı kullanan ailem vardı. Halada Hala da hadire olarak yazdığımda saklarım. Bugünkü nesil bana göre, fikrime göre biraz musraf Lükse gidiyorlar. Lüks bir şey değildir. Temizlik önemli. Yamalı bandolonger büyük terimiz öyle derdi ama temiz olsun. Allah'ın yolundan giden adam her daimi kazanır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 Da bir şey yok. İstanbul'a gittiğim zaman pasta yedirdim bana İstanbul'a mal almaya gittim ona giderken, pasta yediriyorum ona. Ardından da bekliyor ben İstanbul'a gittim diye. Telefon telefon yok. Evlendik, Bu, rahmetli kaybederim Allah'ım nuru için mevdesin, kaynanam çok iyi bir insandı. Kaynanam benim yanımda evlat gibi bana baktı. Aynı bir erkek oğlan gibi. 28 sene benden beraber baktım mezara elimden koydum.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 Demek. Bir gün gelecek bu yetiştirdiklerimiz, çocuklarımız bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olabilir. İllege olacak. Biri gider, biri gelir. Benim bunlara, analarına ve babalarına ve tedelerine vereceğim şey olduğum şey şudur. Çocuklarını para yemesine alıştırmasınlar, para kazanmasına alıştırsınlar. Çocuklarına ne kadar verirsen çocuktur bu, o kadar yer, o kadar harca bilmez çünkü. Şimdi çocuğun iyi olması için bana göre ana, baba, dede, çocuk sevilir. Ben çocukları çok severim, çocuklarım çalışmalar geçti dedim ya sana. 38 kilo gelenden, 43 kilo gelen inek bakardım, meyyada e, inek sağardım.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 39 doğumdayım. Trabzon'un maçka kazasında doğdum, astım, asaladım Sürmenenin köprü başından. 13 yaşında İstanbul'a geldim, yorgancı çıraklığından İnanın için buraya kadar geldim ve çalıştım, çalışmaya Allah'ın bana figürleriyle, söylemeleriyle Allah'ın yolundan mümkün olduğu kadar çıkmadım.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 Anamdan kalan bana Pakraç, dedemden kaldı. Bir de dedemden bu sofra kaldı, anamdan o Pakraç kaldı. Dedem, Lahubi ile Yedim Ali gelen Deli Mehmet diye anılırdı eskiden. Herkesin bir vardı. Deli değildi işte. Çok akıllı olduğundan deli dediler. Sekiz, sekiz buçuk, dokuza kalmayacaksın. Dükkanını açacaksın, el izgide al Allah diyeceksin, içine gireceksin, temizleyeceksin, selam vererek dükkana gireceksin. Beygilerin sözü önemlidir, beyığın sözünü tutmayan muvaffak olamaz. Bir Allah'ın sözü iki ana babanın sözüdür, hocaların da aynıdır ana babayla. Tekin yüksü derler, yüksük, yüzük değil yüksük. Bunu parmağa keceresim, bundan beraber hayatımı kazandım. Şimdiki nesil, bu nedir diyor. Bir yorgan var, yorgancık var. Yorgan var, pattanıya var. Bu, görmüş olduğun şu yorganı bakın, şuna. Şu ipekli yorgan, çizip, tepeşirden çizip, dikip modelini. bu model bu. Bunu bugün kenara gelse bunu çizemez, dikemez. Kaç tane üniversite? Sanatkar, sanatkar, sanatkar. Neden diyorum sanatkar? Her işin, mesleğin sanatı vardır. Ben üniversite bildirdim. Güzel bir şey. Biz onu den dengit etmiyoruz üniversite niye diye. Ama sanatın üstüne ben şey tanımıyorum. El tane üniversite okursan okur. Bir şeyi yapabilmem. Üniversite, İsmail Bey, üniversite okulunda abının çizme çizmesini, çizme, dikmeyi bırak şunu. İşte benim sermayem şu, şu şu. 70 senelik 67-70 senelikte esrarım. Esrarında sorduğuma sahiyim. Sorduğuma nasıl sahiyim? İşimin başında telene iki dene ilgilenirim. Allah'ın yolu Peygamberin Rabbi ile beraber işime devam ederim.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 Meslek ve yapacağı işi ciddi yapması ve yaptığı işten zevk alması önemli. Ama şimdiki gençlik ilk partide parayı nasıl bulurum mantığıyla çalıştığı, çalıştığı için başarıları zayıf oluyor. Halbuki ben e, hayatta torna çıraklığı yaptım. Altı hafta, altı hafta bana ustam maaş vermedi. Altıncı hafta zarfa koyup maaşı verdi. Haftalık alıyorduk o zaman. Ben kızıyordum. Altı hafta bir kuruş para niye vermediler bana diye. Ama o zaman anladım. Ki besliğimin iyi öğrenebilme şekli olacağını. Muzaffer Altın Taş tarafından yetiştirildik. Ekonomi ve yüksek okul mezunu gibi bir star görmüş olduk. Aile slogan olarak da Paraya iş önem vermeyiz, müsriflüyü de hissevmeyiz. Bu Zafer Altıntaş'ın sözüdür, babamızın. eserlere, camilerimize, medreselerimize, hanlarımıza, hamamlarımıza sahip çıkmamız lazım. İşte burada önemli olan görev bizlere düşüyor. Yani şehri ihya edenlere düşüyor. Bulunduğumuz bu caminin tarihi 1323 tarihini göstermektedir. 1299'da Osmanlı kurulmuş ve çok kısa bir süre sonra fetihler tamamlanmış ve Gebze fethedilmiş. Ve Orhan Gazi Gebze'nin nüvesini teşkil etmekte. Bir zamanlar Gebze, Üsküdar'dan İzmit'e kadar geniş bir coğrafyaydı. Ve bulunduğumuz burası Gebze bir menzil kasabası. Orhan Gazi Cami, Sultan Orhan Gazi Camii'nin hemen önü menzilhane meydanı, İpek yolunun duruş noktası, Hicaz yolunun merkez noktası ve önemli bir yer. Gebze buradan bütün bölgeye dağılıyor ve Gebze'nin merkezi. Bu çok kebzenin en eski çamesidir. İlk çamesidir yalnız. Sultan Orhan bunu oğluna yaptırmış. Buraya kadar geldi. 1999'da bir depremden ikinci tamiri bu. Benim yaptırdığım tamir ikinci. 1300 küsürde tarihte kapının üzerine yazmışım onları. Ondan sonra bana kısmet oldu. Sonra seni restora yaptırdık burayı. Boyattık, temizledik. Ondan sonra bu hale yedirdik. E, ternek başkanı olarak arkadaşlarımız, hocalarımız Allah razı olsun hep beraber bu 15 gün zarfında keçeli, düzde burayı bu hale getirdik. Biz içerisine yalnız restora dediğimiz zaman boya yaptırdık. Temizledik. Bazı şeyleri, halısını zaten yeni değiştirmiştik. E, şu iş kısımlarını Avizesini, Samsun'da bir firmaya yaptırdık. Öncelikle Rabbim, Musallada bulunan merhum Muzaffer amcamıza beni verir, rahmet eylesin. Kedide bırakmış olduğu kederli ailesine sabrı cemil, omru cemil ihsan eylesin. Üç şey vardır ki insan vefatından sonra da amel defteri kapanmaz. Bunların başında hayırlı evlat geliyor. Rabbim inşallah hayırlı olan evlatlarımı babalarının bırakmış olduğu hayır ve hesanatı devam ettirerek yine Muzaffer amcanın amel defterini kapatmayacak hayırlı evlatlar olmaları nasıl eylesin. Bu haklarımız da Meccan'ın karşılıkçıları helal ediyor musunuz? Evet. Helal ediyor musunuz? Evet. Rabbim hem helalliğinizi hem de şahitliğinizi makbul eylesin. Allahu Ekber! Allahu Merhumun ruhu için uzaktan yakından gelen siz cemaatimizin de bütün geçmişlerimizin ruhları için faazaten Allah rızası için El Fatiha Şimdi de bu getirdiğimizi kabul edesin, tüm geçmişlerimizi unutanı şad edesin, Hı. Hı. hepsini peygamberlerimizi konuşuyor esin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. veriyordu. Usta getiriyordu. Ustayla beraber burada çalışıyordu. allah Teala onu Peygamber Efendimiz'e komşu inşallah. Hmm. Allah-u Teala herkese nasip etmez. Camiye hizmet edebilmeyi, kazancından oralara aktarabilmeyi. Çok hadisler var. Şu camide bir lamba yapmanın, bir şamdan yapmanın, cennetteki burada diyor Peygamber Efendimiz Gecelerde, mevsimlerde bir şamdan yakanın cennette şamdanları yanar, altından, varaktan şamdanları yanar. Allahu Teala, kabirin nuru.